Bu videomu hoş hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars karakterlerinde şöyle bir deneme yapacağız. Şimdi nasıl diye soracaksınız. Bu denemenin ismini tam olarak. Şöyle olacak. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars karakterlerinin yaşlarına bakacağız arkadaşlar. Mesela atıyorum şurada Krop falan var. İlk önce yanında gördünüzse A, B, C ve D şıklarını söylüyorum size. E, D şıkkında bebek oluyor. Yani 4 yaşında falan. Bu D şıkkındakiler bebek oluyor arkadaşlar. C şıkkındakiler çocuk oluyor. B şıkkındakiler yetişkin oluyor. A şıkkındakiler yaşlı oluyor. S şıkkındakiler de çok yaşlı oluyor. Evet. Bu 5 şıkkın anlamı bu. Bebek, çocuk, yetişkin, yaşlı ve çok yaşlı. Şimdi ilk öncelikle şuradan bakıyoruz. Birincisi Nita'dan başlıyoruz. Nita 21 yaşında demiş. Nita 21 yaşındayım. Şuraya bakın. Bakıyoruz hemen buradan. Ee, bu bir dakika çocuk, ergen, yaşlı çok yaşlı. Tamam. Burası yetişkin değil. Burası e, ergen, doğru ergen. Nita Ergen'de şurda şurada görmüş olduğunuz gibi. Nita burada. Nita'yı doğru yapmış. Tamam. Ee, sonra Crow'un yaşına 24 demiş. 17 yaşında ise B şıkkındadır Ergen. Yok, çocuk şıkkını almış. Aa doğru. 18 yaşında eşit oluyoruz. Doğru. Leon da doğru olmuş çocuk şıkkı Sonuçta arkadaşıyla 18 yaşında yetişkin olmuyorsunuz ki. Yani. Konuşamadım. Neyse yani başlıyorum. bu 43. Leon 14. Leon olabilir. Leon 14. Evet. 14 bence. Başka fotoğrafı atıyor beni. Nerede şimdi? Nereden bulacağız tamam? Bula 43 demiş, bakalım hemen. Bul bul bul bul. Ee, aş bu ergense aşıkçı yetişkin oluyor. Bul yetişkin ee, 43 yaşında. Doğru yapmış arkadaşlar. Doğru yapmış. Daima 73 yaşında. Bakalım hemen. Ee Dynamike nereye aldınız? Dynamike bebek mi aldınız? Bebe bebeği mi aldınız? Ama çok yaşlı. 70'lerde yani nasıl bebek oluyor? Bunun S şıkkına gitmesi lazım. Ya 14. Dediğim gibi o C şıkkı zaten. Eee Jessie de 14'müş. 14'te Jessie var mı bakalım. 14'te ee, yok. Çocukta ya da ergende olması lazım. O zaman nerede? Ha bebe. Bunu D'ye almışlar. Yanlış yapmışlar yine. Nita, yaş 15. Falan falan mı geçelim? bibi yaşı 19 19 bakalım evet bibi ergen 19 yaşında güzel bunu doğru yapmışlar b şıkkı şu bibiyi doğru yapmışlar şöyle bir dakika alta gidelim ııı ee... Seferde Yes'in yaşı ne? 13 demiş falan. Yukarı tekrar çıkıp şöyle başa doğru gezelim. Evet, bakın şurada gördünüz mü? Şu 45'i gördünüz mü arkadaşlar? Boğanın yaşı 45 diyor. Hemen bakalım şurada. Bakalım 45 mi diye. 45 ise boğanın yaşlı olması lazım. Ee, bebek, çocuk, ergen. Eee yetişkin yani. Bakalım. Evet boğa burada. Yetişkin de arkadaşlar. Yaşlı da. Güzel boyu da doğru yapmış. aşık olacak. Yani yaşlıların olduğu taraf. Aşıkkı. Boyu da doğru yapmış. Eee. 24 dediyse çocuk ne çocuğu ya 24 yaşında yani o koskocaman adam arkadaş o karakter 24 yaşında çocuk mu olur C şıkkı demiş yanlış demiş Tamam Bu resim çok küçük buradan hiçbir şey göremezsiniz Bir şey diyeceğim eğer B falan çıkarsa bu, bu karakterlerin kesin çocuk olması lazım Ediyoruz 37 mi? Jumpular bul. 37 mi sizce? Jumpular bul ama bu kostüm olarak daha genç gösteriyor böyle bir. Bakalım. Ergen. Yetişkin. Yine yetişkin de. Tamam. Kostüm farkıyla da yapıyoruz arkadaş. Sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra. sonra. Şurda b 6 demiş bakalım biyiye bi bi Ne yaptınız siz ya Biyi de yanlış yapmışlar arkadaşlar şöyle şurda 6 yaşında Ama bebek olması lazım Bunu yetişkin almışlar yani yaşlı ya Çok yaşlı yapsaydınız S yapsaydınız Edgar 14 Ha duruyor olabilir ki Bakalım. Fakat bir sorunumuz var diyeceğim. Burada Edgar yok. Evet Edgar yok. Şu anda o zaman başkasına bakalım. Gail, 72. Çok yaşlı bakın. S. S şıkkı arkadaşlar. S şıkkı çok yaşlı oluyor. Gail de çok yaşlı yapmışlar. 72 yaşında. Bravo bu da doğru. Ya bazıları tutuyor, bazıları tutmuyor. Öyle. Ember. Şöyle... Ember'ın ee, bakıyoruz bir dakika. Şuradan daha netini bulabilirsem. Tamam. Ekranı yaklaştıramıyorum bir şey oldu. Şöyle şu resimden bakın o zaman. Amber'ın yaşı 18. Bu ya e, bu yazı birazcık silik olduğu için göremiyorsunuz. Ben buradan daha rahat görüyorum ama size yine de söylerim. Eee Amber'ın yaşı 18. Hemen bakalım yukarıdan. Amber büyük ihtimalle yoktur. Hani. Hadi şunu. bebekte yok, çocukta yok, ergende yok, yetişkinde yok, çok yaşlı da yok. Amber de yok. Ama Ember 18 yaşında olduğuna göre bir büyük ihtimal B şıkkı. Yani ergen. Ergende olması lazım Ember'da şuraya koyarsınız artık yani Vivi'nin yanına koyarsınız. Evet kaç dakika olmuş video? 8. Birkaç tane daha gösterelim, bitirelim bence. Ben çünkü 11 dakikanın üstü çekemiyorum. Videolar yarım saat yükleniyor arkadaşlar. Bir gece çekiyorum hani. Ee. Bakalım. Yaşları. Ee. Şurada Bir tane spike var. Spike'a bakmış mıydık acaba? Diyorum. Spike Spike seni tahmin edeceğim çünkü senin yaşın yazmıyor ee, Tahmin ediyorum bu en az şöyle bir 34-35 falan yok 31-32 ee, 31-32 o zaman 32 diyorum 32 32 ise yetişkin Fakat bunu çok yaşlı almışlar o zaman yanlış sayılıyor. Olsun arkadaşlar bir fark basar. koltun yaşlı hali. Şu üçünü tahmin etmem lazım. Piper'a bakıyorum 80. Yok ya o kadar olmaz. Ergin almışlar zaten. Piper 80. Sherry'e bakıyorum 55. 55. Var mı 55? Çocuğa almışlar zaten. Kolt. Sen 72 var mısın 72'de var mısın nasıl çocuk ya neyse arkadaşlar onları oraya almamışlar ee, biz ne yapalım yani tahmin ettik bir birkaçına videomuzun burada sonuna gelelim daha fazla böyle hani Brawl Stars'ın şimdiki sezonlarında daha şimdiki karakterlerindeki yaşlarını öğrenmek istiyorsanız devamının gelmesi için video.